Çünkü çocuklarımız her birerleri birer çiçek gibidir biliyorsunuz. Ama bazen ara ara onların e, dikenleri olur. Böyle şekil birer gördüğünüz gibi bakın gizli dikenleri var. Veya açıkça diken gibi sözler olur. Hatta şöyle elim alayım. Çocuklarımızı bu şekilde e, dikenli güllere veya dikenli çiçeklere benzetebiliriz. E, gördüğünüz gibi birçok e, çocuklarımızın aynı bu çiçekteki olduğu gibi birçok güzel özelliği var. Çok güzel sevgi gösterileri, gülümsemeleri, öpmeleri, sarılmaları da bu kırmızı çiçek gibi. Bunlar bizi birbirimize bağlar, ısıtır. Tabii ki jenerasyon farkından dolayı son yıllarda özellikle artık aynı anda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak bile olabiliyor. Kuşaktan kuşağa geçişte Erimler, söylemler, konuşmalar, sabırlar ve sabırsızlıklar e, farklılık arz edebildiği gibi bu platformda e, katmanlar olduğu gibi aynı zamanda köy, e, kasaba, e, il, ilçe, ilçe, il, e, metropol ve e, dünya geneli gibi işte kainat geneli gibi durumlar da ortaya çıktığı için biz bu e, Dikey ve yatay geçişlerde çocuklarımıza, gençlerimize çok daha hassas arazilerde, mayınlı geçişlerde çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun için de bizim onlar hangi meslek de olurlarsa olsunlar, hangi okullarda okuyabilirlerse okuyabilsinler, bizim acilen, koşulsuz sevgi ve saygıya ihtiyacımız ve kabule ihtiyacımız var. Çünkü sizler okuyamamışsanız çocuğunuzu, saçınızı süpürge edip kendinizi ihmal edip okutmaya çalışırsanız o da okur ya da sizin istediğiniz bölümde okumazsa ya da sizin istediğiniz kadar başarılı olmazsa onu kısaca bir yatırım veya proje gibi görürseniz çok büyük sorunlar çıkacaktır. Ama onu kendisiyle kıyaslarsanız kişi ve çocuklarımız kendilerini, komşunun çocuğuna, akrabanın çocuğuna göre değil de kendilerini geçmelerini istediğinizde çok daha farklı, verimli sonuçlar elde edersiniz. Kısaca çocuklarınızı gözünün üstünde kaşı var deyip yakalayın, öpün, sarılın sevginizi ve kabulünüzü gösterin. Aynı zamanda onlardaki ee, minik e, değişim dö dönüşümleri de yakalayıp geri bildirimde bulunmanız lazım. Kısaca genellikle negatif değişim ve dönüşümleri e, ebeveynler yakalayıp onların yüzlerine vurup bağırıp çağırdıkları için iletişim kopuklukları hızla artmaktadır. Ama e, karşılıksız ve koşulsuz kabullerde ve sevgilerde ebeveyni olduğunuz için çocuğu olduğu için Çocuğunuz olduğu için kanınızdan kan, canınızdan can taşıdığı için severseniz çok daha hızlı yol alacaksınız. Hoşçakalın, dostça kalın. Sevdiklerinizle, çocuklarınızla, ey gençler sizle, ebeveynlerinizle barışık kalın. Sevgiler, selamlar. MyLife TV Türkiye'den ve MyLife Psikoloji Koşluk Merkezi'nden selamlar, saygılar, başarılar dilerim.